Arkadaşlar Bugün de artı Arabik'ten Türkiye ile ilgili haber başlıklarını Tercüme Etmeye Başlıyoruz Birinci haberimiz Türkiye Türkiye ilan etti duyurdu Tehid Semani İrhabi'nin 8 teröristin etkisiz Kalanlığını duyurdu Etkisiz hareket getirildiğini duyurdu Bigharat Şimal Irak Kuzey Irak'taki saldırılarda yani Türkiye'nin yaptığı Kuzey Irak'a yönelik saldırılarda 8 terörist etkisiz hale getirildiğini Türkiye duyuruyor. Bunu e, açıklamasını da şey yapalım. E'lenet ve zeyretü dife' e, Savunma Bakanlığı duyurdu, inan etti. Et Türkiye, Türkiye Savunma Bakanlığı. El yevme sulese salibini enne kuvvetihe e, güçleri, kuvvetleri hayyedet e, semeni anasir Fİ TANZİYM HEZBİL UMMELİL KÜRDİSTANİ ŞEMELİ İRAK Kuzey Irak'ta e, Kürdistan İşçi Partisi yani bizim dinimizde PKK e, örgütüne mensup sekiz teröristi etkisiz hale getirdiğini ne yaptı? Türkiye Savunma Bakanlığı duyurdu. Bir diğer e, haberimiz El Dife'i Türk savunu Türkiye Türkiye savunması veya savunma bakanlığı diyor ki açıklamasına kumne birraddi eee cevap verdik yani karşılık verdik alati haruş kışkırtmaya mukatinet savaş uçaklarının yunaniyetun Yunan savaş uçaklarının bombardıman uçaklarının kışkırtmasına cevap verdik bir sfeinetin efhas Türkiye'ye Türkiye e, araştırma gemisini tahrik eden, kışkırtan saldırılarına ya da davranışlarına e, anında karşılık verdik. Nerede? Bir Bahri İyici. E, Ege Denizi'nde. İki, e, araştırma gemisine yapılan e, kışkırtıcı davranışlara anında karşılık verdik diyor. E, Erdoğan, burada da bir başka başlık. Erdoğan yüneffizi Riklet'e ceze penaltı vuruşu eee bir rüyati Mesut Özil yani Mesut Özil görmekten dolayı penaltı vuruşunu Erdoğan ne yapıyor yerine getiriyor. Eee Neşerarı isimli Recep Tayyip Erdoğan fi hesabı resmi ala Twitter bu görüntüyü Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabında e, yayınladı. Surat-ı hilalete dilihi riklete ceze penaltı vuruşu esnasındaki çekilen e, resmi teht-i başlığı altında la tevakkaf durma seni vasil ihraz el-ehdef e, hedefleri vuracağız Hedefler vurmaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Türkiye bir başka başlık sevgili arkadaşlar. Tuhlinu tefeülühe tefeülehe tefeülühe bitehassünü alakati mea Mısır. Türkiye Mısır'la olan ilişkilerinin iyileştirilmesinden yana olduğunu duyurdu, inan İnan etti. Bir diğer haberimiz En-NATO NATO Yebde'u başlıyor Münevverat Tatbikatlara Nasıl tatbikatlar? Askeri yeten Askeri tatbikatlara Fil-i Bahri'l-Mutovasit Akdeniz'de NATO Askeri tatbikatları ne yapıyor? Başlıyor diyor Bir diğer başlığımız Sevgili arkadaşlarım Türkiye Ne'mel fi alakatin ceyyidetin Me's-Saudiyeti Suudi Arabistan'la iyi alakalar tesis etmeyi umuyoruz. Çünkü lianneha çünkü o devletu muhimmetün önemli bir devlettir. Fil intikati ve alami hem bölgede ve hem de dünyada Suudi Arabistan nedir? Önemli bir devlet olduğundan dolayı biz de onunla alakalarımızı, ilişkilerimizi güzelleştirmeyi umuyoruz. Tabii şu anda Arabistan bizim mallarımıza, ürünlerimize boykotu tam anlamıyla genişletmiş durumda. Ekke des sefirü türki leded devha. büyük Büyükelçisi, Türk Büyükelçisi açıklamasında, bu da Muhammed Mustafa Köksu, Göksu, e, Büyükelçinin adı Muhammed Mustafa Göksu, enne biladehu ülkesi, ve Katar, Katar da dahil, yani Türkiye ve Katar, teteavenani, yardımlaşıyorlar, li lihalli müşakil el-mıntıgati, bölge problemlerini çözmek için uğraşıyor, fime, eşare ile enne Türkiye, turidu, ne yaptı, e, ayrıca deyindi, Türkiye istiyor, alaka ceyide ma'a suudiye, Suudi Arabistan'la da iyi ilişkiler kurmak istediği ne yaptı, İsteğine de işaret etti. Bir diğer arkadaşlar önemli başlık Türkiye, tosajlo 78 vefat, 78 vefat, korona nedeniyle ve 80000 ve 100 ve 4 bir virüs korona, korona virüsü dolayı e, e, 8104 e, hasta vaka yeni vaka tabi ve 78 vefat hakkın rahmetine kavuşan insan duyuruyor. Yani gerçekten yüksek bir rakam. 8144, 8104 rakamı. E'lenet ve zâletu sâhhatü türkiyeti an tesliyil Semeni ve ve semeni ve mi'e ve erba'a virüsü ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 8104 yeni vaka ve 78 vefat olayını duyurdu. Fİ 4 ve ahireti son 24 saat içinde. Son haber başlarında sunuyoruz arkadaşlar. Rağma kıyıt korona, korona tedbirlerine, korona e, yasaklamalarına rağmen diyor Erdoğan, Erdoğan yahduru hazır oldu. Yani bulundu. E, Merasim bin cenaze merasiminde yani cenaze namazında alim müslim, Müslüman bilgin olan fi İstanbul İstanbul'daki Müslüman bilginin yani bu Muhammed Emin Saraç Rahmetli'nin cenaze töreninde korona e, ya rağmen, koronanın e, kısıtlamalarına rağmen ne yaptı? Katıldı. Şereke Reis Türkiye'yi e, re, Şereke Reis Türkiye'yi e, Recep Tayyip Erdoğan, e, Türk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan e, Türk Başkan Recep Tayyip Erdoğan iştirak etti. Emsil Ahad, geçen pazar yani dün pazar fi salatil cenazeti cenaze namazına alim alimi Muhammed Emin Saraç Muhammed Emin Saraç e, tabii bu alim bir insan sünnet konusunda ve zilalı Kur'an'ı tefsir eden var, vefatında bulundu diyor fi mezcidil fatih İstanbul. İstanbul'daki Fatih Camii'ndeki Muhammed Emin Sarac'ın Ali Muhammed Emin Sarac'ın cenaze namazına e, dün akşam diyor, korona e, kısıtlamalarına rağmen Recep Tayyip Erdoğan Türk Başkanı ne yaptı? Katıldı. Bir günlük bu kadar. Esen kalın, sağlıcakla kalın, koronadan uzak günlerde yaşamanızı temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar diyor.